Sizinle mi telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor ya da zor zamanlarda şarza mı ihtiyacınız oluyor? İşte karşınızda Xiaomi taşınabilir şarj aleti. Bir sosyal medya canavarıysanız veya telefonla çok fazla vakit geçiriyorsanız eminim şarjınıza çok çabuk bitiyordur. 4 Ocak 2019 bin aktüel ürünlerine gelecek olan taşınabilir şarj aleti sizi şarj derdinden kurtarmaya hedefliyor. Küçük bir hatırlatma yapayım videonun sonundaki ankete katılarak bu ürünü tercih edenlerin yüzdelik dilimini görebilirsiniz. Hem kendisini hızlı şarj edebilen hem de takıldığı cihazı hızlı şarj edebilen bu cihaz size ihtiyacınız olduğu anda hızlı bir şekilde kullandığınız cihazları şarj edebilecek. Üzerinde bulunan net göstergeler sayesinde içerisinde ne kadar şarj kalıp kalmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Aynı ürünü ben de kullanıyorum. Verdiği performanstan gayet memnunum. Taşınabilir şarj aletinin yanında hem kendisini hem de android cihazınızı şarj edebilmeniz için bir adet micro usb kısa kablo verilmekte.